Aşağıdaki tablonun doğrusal bir denklem olup olmadığını bulmamız istenmiş. x eksi 7'ye eşitken y 4'e eşit, x eksi 3'e eşitken de y 3'e eşit. Öncelikle burada ne olduğunu anlamamız lazım. Gelin x'teki değişimi inceleyerek başlayalım. x eksi 7'den eksi 3'e hareket ederken, aradaki fark yani aradaki değişim 4. Peki x değişirken y'ye ne oluyor? Değişimi Yunan alfabesindeki delta harfi ile ifade edebiliriz. O halde delta y yazarsak, bu y'deki değişim demek olur. x eksi 7'den eksi 3'e hareket ederken, y de 4'ten 3'e doğru hareket ediyor. Yani değişim eksi 1 oluyor. Bunun doğrusal bir denklem olabilmesi için, x'in ve y'nin bütün değerleri için, y'deki değişimin x'teki değişimi oranının sabit olması gerekir. Özetleyecek olursak, y'deki değişim bölü x'deki değişim eksi 1 bölü 4 olmalı. Şimdi tablodaki diğer değerler için bunun doğru olup olmadığına bakalım. x eksi 3'ten 1'e doğru hareket ederken değişim 4. y 3'ten 2'ye doğru hareket ederken de değişim eksi 1. Son olarak x 1'den 7'ye doğru hareket ederken değişim 6. y ise 2'den 1'e doğru hareket ederken yine eksi 1 olarak değişiyor. Bu son nokta için x'teki değişim 6 iken y'deki değişim eksi 1 ve değişimlerin oranı diğer noktalardan farklı olarak eksi 1 bölü 6 oluyor. Bu nedenle cevabımız hayır bu doğrusal bir denklem değil.